Yazılım alanında çalışanların ve yazılım şirketlerinin sayısı her gün artıyor. Ancak gözden kaçan bir problem var. Bu yazılımlar ne kadar kaliteli? Farklı bir sürü işletim sistemi ve tarayıcı var. 2021 Aralık ayında 1541 farklı model Android ve 29 farklı model iOS cihazı piyasada. Uygulamaların yaklaşık 100 adet tablet veya telefon üzerinde test edilmesi gerekir. Bu da çok büyük insan kaynağı gerektiren bir yük haline dönüşür. Robotik Mobi, mobil ve web yazılımları için yapay zeka desteği ile test otomasyonu sağlar. Sadece test otomasyonu değil, uzaktan kullanılabilen mobil cihaz laboratuvarı da sunuyoruz. 724 hazır durumda bulunan Android ve iOS cihazlardan oluşan bir telefon parkı kurduk. Müşteriler web sitesinden bağlanarak telefonları evlerinden veya iş yerlerinden kullanabilirler. Birçok telefon özelliğini kontrol ettirebiliyoruz. Ayrıca Java, Python, JavaScript gibi popüler yazılım dilleri kullanarak testlerini otomatize edebilirler. Popüler yazılım araçlarını entegre olarak yazılım testlerinin çalıştırılmasında ve raporlanmasında iş süreci otomasyonu altyapısı da sağlıyoruz. Hatta Robotik Mobi içerisinde yazılım bilmeden bile test otomasyonu yapılabilir. Yapay zeka desteği ekran üzerindeki nesneleri tanır ve bir insan gibi uygulamayı yüzlerce telefon üzerinde test eder. Robotik Mobi ile bu testler sonucunda işletim sistemleri ve tarayıcılardan gelen hataları yazılımın tükettiği hafıza ve işlemci kaynaklarını raporluyoruz. Ekran görüntülerini ve video kayıtlarını sunarak ekran hatalarını da tespit ediyoruz. Ayrıca yazılım araçları ile entegre olarak yazılımcı ile test uzmanı arasındaki iletişimi arttırıyoruz. Robotik Mobi içerisinde test senaryolarını da kolayca yönetilebilir hale getirdik. Sürükle bırak, otomatik tamamlama gibi özelliklerle mevcut çözümler arasında en kolay kullanımlı arayüzü sunuyoruz. Kullanıcıların %62'si herhangi bir uygulamayı ilk açtığında birkaç adım içerisinde hata alırsa uygulamayı hemen geri kaldırıyorlar. Robotik Mobi ile uygulama hatalarını minimize etmeye destek olarak müşterilerimizin gelir kaybını ve kullanıcı kaybını önlüyoruz. TÜBİTAK'tan aldığımız destekle yola çıktık. Başlangıç düzeyinde cihaz laboratuvarımızı kurduk. Ve ürünümüzü tamamladık. Rakiplerimizden farklı olarak kolay kullanımlı bir arayüz, cihaz laboratuvarı, uçtan uca bir test otomasyon sistemi ve yapay zeka desteğini kullanıyoruz. Bunları bir arada sunan tek ürünümüz. Şu ana kadar Hindistan ve Amerika ağırlıklı olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde müşterilerimiz ve 6 binden fazla üyemiz var. Hello, I'm Chetan from India. I'm working at the Solution. Türkiye'de ise sigorta şirketleri, büyük tatil rezervasyon şirketleri, hacimli e-ticaret şirketlerine hizmet sunduk. Ayrıca global bir finans kurumu ile ihale sürecimiz devam ediyor. Global açılış sürecini Estonya ile başlattık. Şirket kurulum izinlerini alındı ve kurulum sürecimiz başlatıldı. Estonya ofisimizin Mart ayı içerisinde aktif olmasını planlıyoruz. Bu fonlama ile toplayacağımız kaynağı, cihaz alımları, personel ve pazarlama ağırlıklı olarak kullanacağız. Şu anda 20 adet ortak kullanımda olan cihaz sayımızı 100'ün üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. 100'den fazla cihaz hedefimizi yakaladığımızda piyasada kullanılan cihaz çeşitlerini %95 oranında yakalamış oluyoruz. Avrupa Birliği, Amerika ve test otomasyonu pazarının merkezi sayılan Hindistan'da var olan satışlarımızı hacimli hale getirmek istiyoruz. Hızla gelişen bir yazılım test pazarı var. 2021 yılında dünyada yazılım testi için 20.7 milyar dolar harcandı. Sadece Türkiye'de 150 milyon dolar yazılım test ve kalitesi için ayrıldı. Mevcut durumda hala %61 oranında manuel test yapılıyor. Kullanacağımız fon ile Robotik Mobi'nin bu pastadaki payını önemli oranlara getireceğiz. Güçlü bir ekiple yola çıktık. Osman Raif Güneş 2012 yılında Boğaziçi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünü bitirdi. 2015 yılına kadar finans kurumlarında çalıştı. 2018 yılına kadar ise kamu kurumlarında çalıştı. Coğrafi bilgi sistemleri, ulaşım ödeme sistemleri geliştiren şirketlerde bulundu. Burak Dönmez 2012 Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun oldu. 8 yıl mobil geliştirici olarak profesyonel hayatta çalıştı ve Robotik Mobile bilgi işlem tarafından sorumlu. Sosyal ağlardan bize ulaşmak için /robotikmobi adresini kullanabilirsiniz. Robotik mobil ile paydaş olmanızı ve hedeflerimize ortak olmanızı bekliyoruz.